Ee, bunlar da yani risk faktörleri neler Mehmet Tümörlerinde ee, erken e, adet görme ve geç kesilme yani uzun süre hormon baskısında üst türojen baskısında kalma ee, işte diyet sağlıksız beslenme sigara e, geç doğum ve emzirmeme erken doğum yapıp gelip Çocuklarını bir iki çocuk doğurup onları emzirirse anne için risk. Yani bunlar çok düşük riskler. Tabii yüzde bir iki gibi. Anne de kız kardeşte de, birinci derecede akrabada Mehmet Ünür'ü olması. Ee, anne olmayanlarda da olabiliyor. Evet yani anne olup e, geç doğum yapanlarda da. Yapanlar da anne olmayanlar kadar risk altında. Ama bir, bu risk çok düşük yani. %1-2. Yani bunlar meme kanserinde Olasılık. ol olasılıklar. Ee, bir de e, en daha önemlisi e, genetik bizim için önemli olan genetik meme kanserleri. E, genetik olanlarda yani bir aileliği olanlar aile yakınlarında belli bir yaşta e, genetik olanlar e, 40 yaşın altında bazıları premenopozal dönemde diyor bazıları 40 yaşın altında meme kanseri olan yakını varsa kişinin onların mutlaka daha erken yaşlarda tetkike yani taramaya alınması lazım. Aile öyküsü dinlenmesi gerekiyor. Evet aile öyküsü dinlenmesi gerekiyor. Ve eğer ailede annede kız kardeşte 40 yaşından önce meme kanseri varsa veya üç kuşak anneanne işte anne yani üç kuşak, iki kuşak, üç kuşak meme kanseri varsa bunların daha dikkatli e, incelenmesi gerekiyor. Karşımıza çıkıyor değil mi hocam? Çıkıyor. Nadir de olsa çıkıyor. <gülüyor> e, bunlara genetik testler yapılıyor. Onlara detaya girmiyorum. E, bir de gene e, işte kişi de tabii artık kişi olduysa iş işten geçmiş oluyor ama yakınında diyelim e, yumurtalık kanseriyle meme kanseri birlikte görüldüyse veya iki memede e, kanser görüldüyse veya ailede erkek meme kanseri varsa bunlar da birazcık riski arttırıyor. Bu kişiler de daha erken yaşlarda e, taramaya alınmalı. Yani 20-25 yaşından sonra bu en azından e, BRCA1, BRCA2 dediğimiz genetik testlere, başka testlerde var. Onları mutlaka yapılması lazım. Zehra Hocam peki bir memede görülen, e, kitle diğer memede de görülebiliyor mu? Yüzde on beş oranın çift taraflı e, çok nadir aynı anda ama e, meme kanseri olan hastalarımızda e, ilerleyen senelerde yüzde on on beş oranında ikinci memede de kanser görebiliyoruz. E, Yıl ne kadar arayla yapalım derseniz, evet. evet. Yapalım. 40 yaşın üzerindeki hastalara 40-50 yaş arası. Meme kanseri hasta gençse daha hızlı büyüyor. İleri yaşlarda daha yavaş büyüyor. Evet. 40-50 yaş arasında yılda bir mamografi, yılda bir ultrasonografi bir mamografi ve, ve hekim önce hekim muayenesi. Daha sonra ultrasonografi ile mamografi yapılıp bunların birlikte değerlendirilmesi lazım.